Değerli basın emekçilerimiz, sevgili saygıdeğer Siirt halkımız, Nevroz Tertip Komitesi adına tüm halkımızı saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. 6 Şubat sabahına 11 ilde yaşanan deprem felaketiyle uyandık. Deprem dayanışmasını hem sahada, hem deprem hem deprem bölgesinde, hem de Siirt'te, merkezde halklarımızın yardımıyla, dayanışmasıyla kısa zamanda deprem bölgesinde olduk. Bu felaketin ardından bildiğiniz gibi Önümüzdeki nevrot çalışmalarına da aynı dayanışmayla, aynı hazimle, geçtiğimiz yıllarda olan yüksek katılımlarla beraber aynı şekilde yapmayı planlıyoruz. Siirt halkının geçmişte nevroz alanlarını nasıl doldurduğunu, nasıl sahiplendiğini hep birlikte gördük ve 19 Mart Pazar günü de aynı şekilde nevroz alanını doldurduklarını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. 19 Mart Pazar günü milletvekillerimiz Fereknaz Uca ve Siyirt milletvekillerimiz Taşın katılımıyla, müzik grubu olarak da Kolektifa Ritmen Azad'ın katılacağı Nevroz kutlamamızı Nevroz alanında gerçekleştireceğiz. Eruh'dan Kurtahan'a, Baykan'dan Şirvan'a, Pervari'den Tillo'ya, bütün bölgelerimize, bütün ilçelerimize Pazar günü Nevroz alanını Doldurup, geçmiş yıllarda olduğu gibi Nevruz Bayramı'na katılımın güçlü geçmesini temenni ediyoruz ve davetlerini sunuyoruz. Bayramımız geçtiğimiz yıllardaki gibi şölen havasında değil, depremde hayatını kaybedenlerin anısına ağırlıklarla, slow müziklerle daha e, coşkulu olmayacak şekilde, davul zurnanın olmayacağı bir şekilde bu nevrozunu geçireceğimizi tüm siirt halkımıza buradan duyurmak istiyorum arkadaşlar.